Bunun gibi ikinci dereceden denklemleri nasıl çarpanlarına ayırabileceğimizi daha iyi anlayabilmek için çeşitli örnekler üzerinden gideceğiz. Bu ifadeyi ve bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız ve bu umarım size bunlara benzer ifadeleri nasıl çarpanlarına ayıracağınız konusunda bir altyapı kazandıracak. X artı bir şeyi X artı başka bir şeyle çarparsak neler olacağına bakalım. Eğer bunları çarparsam ne elde ederim? Elde edeceğim şey X kare artı a x artı b x ki bu a artı b çarpı x ile aynı şey olacaktır artı a çarpı b olur. Buradaki iki örneğimizde de olan bu metottan bu metoda gitmek isterseniz yapmanız gereken şeyler x teriminin katsayısını bulmak toplamları bu katsayıya eşit çıkacak iki sayı bulmak sabit terimi bulmak çarpımlara bana bu sabit terimi verecek deminkilerle aynı 2 sayı bulmaktır. O zaman bunu burada uygulayalım. Burada toplamları eksi 14'ü yani x'in kat sayısını, çarpımları ise 40'ı verecek bir a ile b bulabilir miyiz? İki durumda da işe yarayacak a ve b sayıları neler olabilir? Üzerine biraz düşünelim ve diyelim ki, 4 çarpı 10 eşittir 40'tır. Ama bunların toplamları artı 14 edeceğinden bu işe yaramaz. Peki ikisini de eksi yaparsak ne olur? Eğer elimizde eksi 4 artı eksi 10 varsa bunun sonucu da eksi 14 olur. Eksi 4 ile eksi 10'u çarparsak da sonucu artı pozitif 40 olur. Buradaki sayının ve buradaki sayının artı olmaları size a ve b'nin işaretlerinin aynı olacağını gösterir. Buraya yazayım. Eğer bu sayı eksi olsaydı, yani eksi 40 olsaydı, a ve b'nin işaretleri de farklı olurdu. Dolayısıyla bu iki sayının toplamı eksi bir sayı veriyorsa, bu iki sayının da eksi olduğunu gösterir. Eğer buraya dönersek, a eksi 4, b de eksi 10 olacaktır çarpanlara çarpanları ayırma işlemimiz tamamlanmış olacaktır. Bu ifadeyi x artı eksi 4 çarpı x artı eksi 10 şeklinde veya başka bir şekilde yazarsak x eksi 4 çarpı x eksi 10 şeklinde çarpanlarını ayırabiliriz. Şimdi bunu burada da uygulayalım. Burada x teriminin katsayısını verebilecek bir a artı b ne olabilir? Burada x teriminin katsayısı eksi 1'dir. Aynı zamanda bu a ve b sayılarının hangi durumda eksi 12'yi verebileceğini bir düşünelim. İlk aklımıza gelen şu, çarpımları eksi bir sayı verdiği için bu sayıların işaretlerinin farklı olacağını görebiliriz. Değil mi? Buraya yazayım. Yani biri pozitif, diğeri de negatif olacaktır. Yani biri artı, diğeri de eksi olacaktır. Ve bu sayıları topladığımda da bana eksi 1'i vermeleri gerekiyor. O zaman çarpımları eksi 12'yi verecek iki sayı düşünelim. Mesela bir tanesi 3 olsun, diğeri de eksi 4. Nasıl? Bu işe yarar gibi görünüyor değil mi? Eğer a 3 olursa, 3 artı eksi 4 işleminin sonucu eksi 1 eder. Eğer 3 ile eksi 4'ü çarparsak bu da bize eksi 12'yi verecek. Bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi bu tamamen bir deneme yanılma meselesi. Eğer burada eksi 3 artı 4 deseydik, bu işe yaramazdı. Ya da 2 ile 6'yı veya 2 ile eksi 6'yı deneseniz, bu sonuç yine işe yaramazdı. Çünkü aradığınız sayıların toplamı eksi 1'i vermeli. Ama burada a ile b'nin ne olduklarını, ne olabileceklerini bulduğumuza göre, bu ifadenin çarpanları ayrılmış halinde bulabiliriz. Bu da x artı 3 çarpı x artı eksi 4 veya kısaca x 4 olacaktır. Bu kadar kolay.